3'er otogaz mühendisinden herkese merhabalar arkadaşlar bugünkü videomda sizlere Cangaz'ın CG48 OBD'li kitinden bahsedeceğim evet arkadaşlar bu kitimizde e, dediğim gibi OBD'li bir kit ve enjektörleri CG24'e göre 1 on daha hızlı bu enjektörlerimiz iki e, 10 hızında CG24'e göre biraz daha hızlı bir enjektör grubu var ayrıyeten bu ekümüzde de OBD desteği geliyor e, dediğim gibi Biraz daha üst segment bir grup, biraz daha üst segment araçlara hitap ediyor diyebilirim. E, bu aracımızda yine dediğim gibi enjektörler 2 ohm, elektronik ekümüz OBD destekli ve regülatörümüz yine ortalamada 140-145 VG'ye kadar destekleyen bir yerli regülatörümüz mevcut. Yine elektrik tesisatı de dediğim gibi OBD destekli bir elektrik tesisatı, e, regülatör sabitleme aparatlarımız, gaz varfimiz, ee, tüm ekipmanımız yine kutunun içinden eksilsiz olarak bize geliyor ee, bu kitimizde dediğim gibi ortalama e, aşağı yukarı 0.9 motordan başlayıp 2000-2200 motorlara kadar OBD'li tüm araçlarda gönül rahatlığıyla uygulayabileceğimiz bir kit %40-45'lere varan bir yakıt tasarrufuna sahip doğru montaj ve doğru bir AFR ayarıyla e, dediğim gibi Gaz'ın OBD'li kiti de yine çok çok başarılı montajını yaptığımız sorunsuz kitlerin başında geliyor Yine bu kitimizi Euro 4, Euro 5 motora sahip yeni nesil araçlarda gönül rahatlığıyla tercih edip kullanıyoruz. Dediğim gibi yerli bir ürün, fiyat performans ürünü ve ekstradan OBD desteğimiz de mevcut bu kitimizde. Doğru montaj, doğru ayarla beraber yeni nesil 2020, 2021, yeni nesil Euro 4, Euro 5 tüm araçlarda gönül rahatlığıyla montajını yaptığımız bir kittir. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.